Son birkaç videoda bu simidin yüzey alanını bulmak konusunda yavaş yavaş ilerliyorduk ve bunu yaparken bir yüzey integrali kullanıyorduk. Yüzey integrali hesaplarken parametrik denklemlerin s ve t'ye göre kısmi türevlerini almamız gerekti ve bunu ilk videoda yaptık. Sonra ikinci videoda vektör çarpımını aldık. Şimdi vektör çarpımının büyüklüğünü almaya hazırız. Böylece çift katlı integralin ifadesini hesaplayabiliriz ve bir yüzey integralini bulmuş olacağız. Bu eğitim hayatınızda çok ender rastlayacağınız bir olaydır. O yüzden bence çok heyecan verici bulacaksınız. Vektör çarpımımız buydu. Şimdi bunun büyüklüğünü bulalım. Hatırlarsanız vektör büyüklüğünü Psegor teoremine benzer bir yöntemle buluyorduk. Bu durumda 3 boyutlu uzaklık formülü veya Psegor teoremini kullanıyoruz r'nin s'ye göre kısmisinin, r'nin t'ye göre kısmisiyle vektör çarpımının büyüklüğünü alıyorum. Bu şuna eşit. Eşittir işareti de koyayım. Bu iki ifade birbirine eşit. Şimdi büyüklüğü bulmak istiyorum. Bunun büyüklüğünü almak istersem, bu sadece bir skaler. Dışarı alalım. b artı a kosinüs s çarpı bunun büyüklüğü. Bunun büyüklüğü de kendisiyle çarpımının karekökü olacak. Ve terimlerin karelerin toplayıp 1 bölü 2 kuvvetini alabiliriz. Böyle yazayım. Karelerin toplamını yazayım. Bunun karesini alırsak, a kare a'nın karesi kosinüs kare s sinüs kare t çıkar. Bu terim bu. Artı şu terimin karesi. artı a kare kosinüs kare s, Kosinüs kare t. Bu da o terim. Ve son olarak bu terimin karesi. Artı a kare sinüs kare s. Ve bunun tamamının 1 bölü 2. kuvvetini alacağım. Bu ifade şunun büyüklüğüne eşit. Bu sadece bir skaler. Şimdi bu ifadeyi sadeleştirmeye çalışalım. Burada a kare kosinüs kare s var. Burada da a kare kosinüs kare s var. Bunu dışarı alalım ve neler kaldığına bakalım. Bu ikinci kısmı baştan yazacağım. a kare kosinüs kare s çarpı sinüs kare t, parantez koyayım, artı kosinüs kare t. Bu artı a kare sinüs kare s. Ve bunun tamamının bir bölü ikinci kuvveti. Bu nedir? Sinüs kare t artı kosinüs kare t. Güzel bu en temel trigonometrik özdeşliğe göre bu 1'e eşit. Buna göre, bu ifade a kare kosinüs kare s olarak sadeleşir. Artı a kare sinüs kare s. Bunun tamamı üzeri 1 bölü 2. A kare şimdi dışarı alabileceğinizi görmüşsünüzdür. a kare çarpı kosinüs kare s, artı sinüs karesi. Bunun tamamının 1 bölü 2. kuvveti. Şimdi bu terime odaklanıyoruz. Birazdan yazacağım. Yine bir açının kosinüs kare artı sinüs karesi 1'e eşit. Yani bu terim a kare üzeri 1 bölü 2 oluyor. Veya karekök a kare bu da a olur. Bu işlemlerin sonucunda a çıktı. Yani bu vektör çarpımının büyüklüğü bu ifade çarpı a olarak sadeleşti. Bunu baştan yazayım. Bu, a çarpı şu olarak sadeleşir. Peki, sonuç ne? a çarpı b, yani ab. ab artı a kare kosinüs s. Çok zor görünen işlemleri yapıp, böyle basit bir sonuç çıkınca çok şık oluyor. Şimdi yaptıklarımızı tekrar etmek istersek, birkaç videodan beri süre gelen amacımız, şu integralin yüzeyin tanımlı olduğu bölgede değerini bulmaktı. S ve T sıfırla 2 pi arasındaydı. Bu bölge. Bunun bu bölgedeki integralini almak istiyoruz. S'nin sıfırla 2 pi arasındaki değerini alacağız. Ds. Sonra da T'nin sıfırla 2 pi arasındaki değerlerini alacağız. Bu da Dt. Hesapladığımız şey de bu. Parametrik denklemlerimizin kısmi türevlerinin vektör çarpımının büyüklüğünü buluyoruz. Bunu buraya koyabiliriz. İfadeler birden basitleşti. a b artı a kare kosinüs s. Peki bu neye eşit? S'ye göre ters türev alalım. İntegralin dış tarafını yazayım. Sıfırdan 2 pi'ye dt. Burada s'ye göre ters türev alırsak, ab sabit, yani abc artı kosinüs s'nin ters türevi nedir? Sinüs s'dir. Yani a kare sinüs s. 0'dan 2 pi'ye değerini bulacağız. Peki bu neye eşit olacak? Limitleri yeniden yazalım, birazdan t'ye göre integral alacağız. Buraya 2 pi koyunca, ab çarpı 2 pi veya 2 pi ab çıkacak değil mi? 2 pi AB artı a kare sinüs 2 pi. Sinüs 2 pi eşittir 0. Yani burada terim olmayacak. Sonra eksi 0 çarpı AB, yani 0. Bir de eksi a kare sinüs 0 olacak ki o da 0, yani bu terimler 0. Kalan ifadeler çok güzel sadeleşti ve şimdi bunun t'ye göre ters türevini alıyoruz. Bu sabit, bu sabit t'ye göre ters türev alırsak 2 pi abt ve bunun sıfırdan 2 pi'ye değerini alırız. Buraya 2 π koyarız. t yerine 2 pi'yi koyarsak 2 pi çarpı 2 pi ab çıkar. Veya şöyle diyebiliriz, 2 pi kare çarpı ab eksi 0 çarpı bu ifade. Bu sıfır olacak. O nedenle yazmamıza gerek yok ve bitirdik. Bu simidin yüzey alanı. Bu simidin yüzey alanını bitirdik. Yüzey alanı eşittir 4 pi kare ab. Bu çok temiz ve güzel bir formül. İçinde 2 pi var. Karesini alıyoruz ve bu mantıklı. Çünkü şu iki çemberin çarpımını alıyoruz gibi düşünebiliriz. Çok soyut ve genel ifadeler kullanıyorum. Mantık yürütüyorum. Ve bu iki yarıçapın çarpımını alıyoruz. Şunu kopyalayayım. Yaptığımız tüm işlemler bu şekilde sadeleşti. Artık biliyoruz ki kesitenin yarı çapı A, merkezden kesit merkezlerine yarı çapı B olan bir simidin yüzey alanı 4B kare çarpı A çarpı B'dir. Bence bu çok güzel bir sonuç.